Trigonometrik ifadelerde sadeleştirmeyi anlatan birkaç alıştırma yapalım. Diyelim ki elimizde 1 eksi sin kare theta, parantez içine alalım, bütün bunun cos kare theta ile çarpılmış bir ifadesi var. Evet, bu ifadeyi nasıl sadeleştiririz? Birim çemberden hatırlayacağınız trigonometrinin temel eşitliklerinden biri, cos kare theta artı sin kare theta'nın 1'e eşit olduğudur. Ve bu eşitliğin iki tarafından da sin kare teta çıkaracak olursak, cos kare teta eşittir, 1 eksi sin kare teta elde ederiz. O halde elimizde iki seçenek var. Ya 1 eksi sin kare teta yerine cos kare teta yazacağız, ya da cos kare teta yerine 1 eksi sin kare teta. Ben 1 eksi sin kare teta yerine cos kare teta yazmayı tercih ediyorum. Çünkü 1 eksi sin kare teta daha karmaşık bir ifade ve bunu yapacak olursak kos kare teta çarpı kos kare teta elde ederiz. Başka bir deyişle kos teta çarpı kos teta çarpı kos teta çarpı kos teta nefis. Yani kos üzeri 4 teta. Şahane. Hadi bir tane daha yapalım. Bu sefer de sadeleştirmek istediğimiz ifade sin kare teta bölü 1 eksi sin kare teta olsun. Evet, az önce yaptığımız alıştırmadan da hatırlayacaksınız. 1 eksi sin kare teta neydi? Kos kare teta idi. O halde bu ifadeyi sin kare teta bölü, 1 eksi sin kare teta'nın yerine de kos kare teta yazacaktık. Evet, kos kare teta olarak yazabiliriz. Aynı zamanda bu ifade parantez içinde sin teta bölü, cos teta'nın karesine eşittir, değil mi? Aynen öyle. Peki, sin teta bölü cos teta nedir? Tanjant teta. O halde bu ifadenin sadeleşmiş halini tan kare teta tanjant kare teta olarak bulmuş olduk. Hemen bir tane daha yapalım. cos kare teta artı 1 artı sin kare teta. Evet, bu ifadeyi nasıl sadeleştirebiliriz? Kullandığım renklere bakarak, 1 artı sin kare teta yerine başka bir şey yazacağımızı düşünebilirsiniz. Halbuki bu ifadeyi tekrar gözden geçirdiğinizde başka bir şey göreceksiniz. Evet, birim çember tanımından yola çıkarsanız, cos kare teta artı sin kare teta ne eşittir? 1'e. O halde bu ifadeyi 1 artı 1 olarak baştan yazabilirim. Böylece sonuç ne oldu? 2 2